Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar 2021 Aralık ayı sizin ayınız. Çok önemli bir ay. Burcunuzda güneş tutulması var. Doğum gününüz bu ay ve tam karşıt burcunuzda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar, etkiler altındasınız. Hemen ayın başında 4 Aralık'ta 12 derece Yay burcunda Güneş tutulması meydana gelecek Öncelikle tüm yayların doğum gününü kutluyorum Hepinize sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim özellikle 4 Aralık ve yakınlarında doğan sevgili yaylar bu tutulma sizin için çok önemli çok kadersel lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı ve yükselen yaylar yine yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı bunu artı eksi 4-5 derece alabilirsiniz Sizin için yine çok önemli bir Güneş tutulması son bir buçuk yıldır ikizler yay tutulmalarını yaşıyoruz ve bu tutulmalar hayatımızı biraz değiştirdi zaten Hani ilişkilerimizle ilgili yön değişiklikleri olmuş olabilir önemli kararlar verdik hayatımızda şöyle yeni düzenlemeler için içerisindeyiz bu tutulma ikizler yay aksındaki son tutulma ve önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmalarını yaşamayacağız ve bu tutulma Aralık ayında etkilerini gösterebileceği gibi önümüzdeki Nisan sonu Mayıs'a kadar da tesirleri sürdürebilir Şimdi bu tutulma kendinizle ilgili belki iş konusunda bir karar vereceksiniz. Bir kişisel girişimde bulunacaksınız ve eğitime başlayacaksınız. Yer değişiklikleri olabilir. Örneğin taşınmalar olabilir. İmaj değişimleri olabilir. Evlilik, ayrılık ve benzeri konular. Yani tüm bu, bu alanlarda kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre çok önemli ve kalıcı. Daha kadersel dediğimiz önemli etkiler getirecek. Genel sağlığınıza, ruhsal, bedensel, fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Özellikle güneşiniz etkileniyorsa yani tutulma yakınlarına doğduysanız bu tutulmanın bireysel olarak, genel sağlık olarak da önemli etkileri olabilir sevgili yaylar Evet e, Mars ayın 13'e kadar akrep burcunda biraz enerjisi olarak bilinçaltınız hareketli biraz ku, böyle kuruntulu kuşkucu e, bir dönem Kasım ayı da biraz sizi zorladı Aslında Kasım ayındaki bu süreçte zorladı e, ayın 13'ünden sonra Mars burcunuza geçiyor bu Tabii bir böyle dışarıya yönelme biraz e, görünür olma kendinizi daha cesur ifade etme imkanı verecek. Çünkü enerjinizi arttıracak Mars. Hani kişisel girişim dedik. Tutulmayla beraber Mars'ın burcunuza girmesi cesaretinizi arttırırken hevesli bir şekilde kendinizi ifade edeceksiniz. Yani bir şeyi istiyorsanız yapmak isteyeceksiniz. Bunu söyleyeceksiniz ve mücadele edeceksiniz. Ama Mars yani de çok fanatik olabilir ve sizi daha agresif yapabilir. Hani inandığınız bir şeyde düşündüğünüz bir şeyde illa da benim istediğim olsun, benim düşündüğüm doğru, benim inandığım en doğrusu gibi bir mücadele içerisine girebilirsiniz. Bu da biraz hani ilişkilerde e, gerilimler yaratabilir. Bunu iyi yönetmek gerekiyor. E, riskli hareketler, çok sabırsızlık, hızlı hareket etme, e, kazalara, sakardıklara açıktır. Yani bu, bu anlamda dikkat edelim. Aynı zamanda işte e, ateşli rahatsızlıklar, enfeksiyonlar, e, yaralanmalar olabilir Mars geçişlerinde. E, bu konuda da dikkatli olmakta çok fazla risk almamakta fayda var sevgili yaylar ve ayın 19'una geldiğimizde 27 derece ikizler burcunda dolunay var ilişki evinize aydınlatıyor tabii ki ilişkilerinizle ilgili bazı kararsızlıklar artık netleşebilir ve önemli kararlar da alabilirsiniz yani bir dönüm noktası Aslında bu ve bir tamamlanma süreci bitmesi gereken bir ilişkiniz var Belki bir buçuk yıldır hep sorguladınız, gergitler yaşadınız ama artık artık bitmesi gerektiğine ikna oldunuz. İşte bu ilişkiyi bitirebilirsiniz. Bu bir evlilikse ayrılıklar olabilir, bir ise yine ayrılıklar olabilir. Ee, belki yakın arkadaşlıklarda alakalı. Ama ilişki dinamiklerinizde, özellikle ikili ilişkilerinizde güçlü bir dönem ve bir dönüşüm dönemi. Bununla beraber tabii ki bir aşk ilişkinizi evliliğe de taşıyabilirsiniz. Bir e, tanıştığınız bir arkadaşınızla güvendiğiniz biriyle bir işbirliğine de yönelebilirsiniz. Bunun gibi konuları da teşvik edebilir e, bu dolunay ve e, tutulmadan farklı olarak daha kısa sürelidir ve bu ay içerisinde ay sonuna kadar olan süreçte ikizler dolunayı tesirlerini gösterebilir. Özellikle evliyseniz eşinizin, partnerinizin hayatında yaşamında e, önemli kararlar olabilir onun hayatında belki onun kariyeriyle ilgilidir, onun genel sağlığıyla ilgilidir gündemler de oluşabilir. E, dikkatiniz biraz eşinize partnerinize yönelebilir Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Tabii ki lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız 27 derece de meydana gelecek Dolunay özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında ise sizi daha güçlü etkileyecektir Bunu unutmayın sevgili yaylar Evet bu ayın en önemli tesirlerinden birisi de 19'unda başlayacak olan Venüs gerilemesi Venüs uzun süre oğlak burcunda kalacak bu yıl 6 Mart'a kadar ve 19 Aralık'la 30 Ocak aralığında gerileyecek. her bir buçuk yılda bir Venüs 40 gün kadar geriler en son ee, Oğlak burcundaki gerilemesini 8 yıl önce 2013 Aralık 2014 Ocak ayında yapmıştı o dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz e, benzer tesirler oluşturabilir Venüs İlişkilerimiz, sevgi alışverişlerimiz, özdeğer duygumuz, hayatımızdaki güzellik, estetik, konfor alanlarımız ve tabii ki para ve maddi kaynaklarımızla ilgilidir. Ve Venus gerilemeleri bu alanlardaki enerjileri biraz kısıtlayabilir, yavaşlatabilir, içe döndürebilir. Ve sizin para evinizde bir gerileme var. Üstelik orada bir de pürito var. Yani püritoyla da kavuşumda olan, bir şekilde o şekilde gerilemeye başlayacak olan ve ile da yine... Önemli açılar yapacak bir gerilemeden bahsediyoruz. Yani burada bir parasal baskı söz konusu olabilir. Bir borç konusu da olabilir. Belki hukuksal bir konudur, yasal bir konudur. Belki bir toprak ve toprağa dayalı ya da aileye ait bazı mal varlıkları konularıdır. Ya da bir işle ilgili, iş ortaklığıyla ilgili parasal mevzulardır. Yani Venüs gerilemesi özellikle bu retro döneminde parasal kaynaklarınız, ilgili alanlarda ya da sahip olduğunuz değerlerle ilgili alanlarda bazı sıkışıklıklar baskılar görebileceğiniz işaret ediyor yeni alışverişler yeni kararlar yatırımlar ortaklıklar için imzalar için çok uygun olmaz Venüs Retro dönemleri O yüzden 30 Ocak sonrasını beklemekte fayda var bu dönemde beklediğiniz bazı paralar gecikebilir mesela da ödemeyi ihmal ettiğiniz bir borç bir şekilde hani ciddi bir şekilde sizi rahatsız edecek bir şekilde karşınıza çıkabilir örneğin ya da e, bir yatırım içerisindesiniz işinizle ilgili e, sizi zorlayacak baskı yaratacak bazı ihtiyaçlar gündemde olabilir. Para dengesine dikkat etmek gerekiyor. Yani genel olarak Venüs retrosunda parasal konularda mümkün olduğunca bu dönemde dengeli olmak gerekiyor, yeni şeylere çok hızlı karar vermemek gerekiyor. Ama geçmişten gelen konularda biraz üzerimizdeki baskısını arttırabilir. İşte evlilik için, anlaşmalar için, sözleşmeler için, yatırımlar için, kredi almak için uygun bir zaman değil. Tabii ki estetik için yine çok uygun bir zaman değil. Biraz sağlık konularında da işte cilt problemleri, eklem ağrıları, diş ağrıları ve benzeri konuları tetikleyebilir.